Olmazsa da olur demeyi öğrendim Gelmese de olur bu saatten sonra Vaktimi harcayamam saçmalıklara Artık dert anlatmak istemiyorum boş duvarlara Susarım konuşmam ben de tek kelime Beni dinlemiyorsan eğer konuşmamı bekleme Birbirinden farklı oluyor benim için her sene Ben Şuna bekleme Öncesi sonrası yok Yalanın gereği yok Evir çevir sözlerimi kendine göre anla Sana ne diyebilirim ki bu saatten sonra Susuyorum çünkü boşa harcayacak vaktim yok Dert her zaman olur Dermanı bulmak tırası sorun Derdime delman Sığınandım hep sevdiklerimle Belki de hata yapan bendim Arkadaşlarıma veda bile edemedim galiba Ben çok kötü biriyim Sığınandım hep sevdiklerimle Belki de hata yapan bendim Arkadaşlarıma veda bile edemedim galiba ben